Peki ailelere nasıl bir çağrıda bulunacaksınız? My Life Danışmanlık ve Koşluk Merkezi'ne özellikle öğrencilere getirmek için ne olmalı? Yani gel çocuğum seni ben bir koşluk merkezine götüreyim değil mutlaka bir sorun veya bir sıkıntı var ki. ...size başvuracaklar... ...hangi noktada gelmeliler... ...ailelerin şimdi, gözlemleri ne olmalı... ...şimdi aileler... E, ...çocuklarını iyi tanımaları gerekiyor... ...bunun için de zaman geçirmeleri gerekiyor... ...zaman geçirip tanıdıktan sonra... ...bak oğlum... ...senin e, başarını... ...takdir ediyorum... ...bununla birlikte dikkat dağınıklığı... ...odaklanma sorunundan dolayı... ...bir takım kaçaklar var... ...yani yüz bilgi... ...yüz birim evet. bilgi öğreniyorsan... Odaklanamadığın için bunun 20'si boşa gidiyor. Nasıl ki elektriği suyu tasarruflu kullanmalıyız. Bizim ve senin zamanını, öğretmenlerinin emeğini tasarruflu kullanalım. Bundan dolayı bir dikkat koçuna gidelim diyebilir. Eğer genel bir sorunu varsa öğrenci koçuna gidelim diyebilir. Biraz daha psikolojik ve patolojik bir sıkıntısı varsa bir psikologtan. Hmm. Profesyonel yardım alalım, onlar hani bilindiğinin aksine deli doktoru değildir, akıl doktorudur, Tabii. ruhumuzun doktorudur Tabii. deyip psikolog da kendilerine gelen bu öğrenci veya aileyi e, o ailede hangi kişi bu olayları tetikliyorsa tamamını veya bir kısmını ele alıp terapiyle Gerekirse psikiyatra yönlendirerek bu şekilde biz yolu izliyoruz. Bazen inanın nöroloğa bile yönlendirdiğimiz oluyor. Tabii ki biz kendi başımıza bir, değil. Bir problem tam, görüyorsunuz. Bir problem görüyoruz. Bunu Ilgili uzmanın onayını sunuyoruz. Evet. Bunu tek başına bir uzmanın yapması mümkün değil. Evet. Artık günümüzde nasıl ki bu stüdyoda biz tek başımıza değiliz. kolektif, kolektif evet. ve evet. takım halinde çalışıyoruz. Aynı şekilde bir elin nesi var? Düşünün yani. İki, İki elin, elin sesi, var. sesi var. Kaldı ki binlerce elin büyük bir tatlı melodisi ve senfonisi olacaktır. <gülüyor> Tabii. Bir orkestra olunuyor.